her evet, izleyenler Türkiye'nin trabzsız haber bültenine karşınızdayız dediğiniz Ömer Tarık İlmaz da haber anhaber bülteni başlıyor yaklaşık 21.04'e kadar bu ekranlarda günahı çıkan gelişmelerini sercim paylaşacağız verdim haber bültenimiz başlıyor sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak sosyal kral haber tiktok'ta e, plinters haber eylem tarih haber Tiktok Tarık Haber TV, Facebook Tarık haberin LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Saramet Tarık Haber, Twitter'da dotucu Yılmaz, Zettit, Grant, Type 73, 08, Youtube Tarık Haber TV ve Kevime Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıtacak olursak, Bigolive'da yayınlayız, Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayındayız. yayında yazıp canlı yayın kanalımız Tarık Haber Tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. Lik'e de yayındayız dostlar. Lik'e kanalımız Tarık Haber Tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınlar ister. Dostlar Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da sesli olanlar var biliyorsunuz değerli dostlar Twitter kanallarımıza bekleniyorsunuz değerli isteyenler. Değerli izleyenler 1'in e kadar dediğimiz gibi bu ekranlardayız değerli izleyenler ve ilk haberimize geçiyoruz. Tüm dünyayı olumlu etkileyecek Erdoğan ve Putin'den flash mesaj geldi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecek ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin Karadeniz üzerinden takıl ihracattan yönelik çabalarımızdan dolayı teşekkür ederim dedi.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 Hastana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesi, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Başbaşa görüşme öncesi salona girişte el sıkışarak basın mensuplarına görüntü veren iki lider, kısa birer konuşma yaptı. Konuşmasına teşekkürlerini ileterek başlayan Erdoğan, Yüz yüze görüşmedikleri süreç içinde Rusya ile diplomasiyi telefonla sürdürdüklerini hatırlattı. Erdoğan, tüm dünyayı olumlu etkileyecek. Bugün de Astana formatında bir araya gelinmesinin çok büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti. Dışarıda da dostları gördük. Gerçekten bugün yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten Arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum. Putin, çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinden tanım ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar deniz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü. Aile A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.04'e e, kadar bu ekranlarda isterdi dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İlk açıklamalar geldiğimde 24 saat içinde yapacağız denildi değerli arkadaşlarım. Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10. Dairesinin İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptalini reddetmesiyle ilişkin dikkat çekimi yorumda bulundu. Bu millete sözüm var diyen CHP lideri iktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürüle koyacağız şekline konuştu. Akşener'de karar tepki göstererek biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Gündem. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ilk açıklamı 24 saat içinde diyerek söz verdi. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ilk açıklama. 24 saat içinde diyerek söz verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10. dairesinin İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin iptalini reddetmesine ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Bu millete sözüm var diyen CLP lideri, İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız şeklinde konuştu. de karar tepki göstererek biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak, ifadelerini kullandı. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına muhalefetten tepki geldi. Sözleşmenin fesli Türkiye'nin gündeminde uzun süre tartışmalara yol açmıştı. Danıştay 10. Dairesi, Sözleşmenin fesline ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Kararın ardından muhalefet liderleri art arda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçlaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. CDP lideri Kılıçlaroğlu, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin, Herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, o mesele bitti, bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini reddettiği belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine, bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız ifadesini kullandı. Akşener, kadınlara her şiddette o imzayı atanların parmak izi olacak. İyi Parti lideri Meral Akşener ise karara ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Karara sert tepki gösteren Akşener, Twitter gönderisinde şu ifadeleri kullandı. Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra, kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak. Son dakika, uzun süre tartışılmıştı. Danıştay'dan yeni İstanbul Sözleşmesi kararı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Belediye Bak... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.04'e kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Jesus o transferden rahatsız ağır oldu değerli izleyenler. Beklenmedik itiraf. <gülüyor> yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe ilk resmi maçında deplasmanda Demokiev karşısında çıkacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus. Karşı, karşılaşmaya dahi açıklamalarda bulunurken Kim Jong Jong transferine dair de itirafta bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberi, Jorge Jesus'tan Kim Minca itirafı. Bizim için ağır oldu. Son dakika spor haberi, yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe ilk resmi maçında deplasmanda Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunurken, Kim Mincay transferine dair de itirafta bulundu. Kim Mincay Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, burada bize şampiyonlar liginde tecrübeli bir takım çıktı. Güçlü bir takım. Dinamo Kev'i iyi tanıyorum. Güçlü bir takım ve tecrübeli yüksek. Geçen sene onlara karşı oynadım. Zor anlar olacaktır ama biz iyi çalıştık. Onların kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Takımın çoğu Ukrayna milli takımı oyuncusu dedi. 4-5 haftadır birlikteyiz. Hem kendisinin hem de takıma yeni katılan isimlerin henüz çok yeni olduğunu belirten Jesus, yaklaşık 4-5 haftadır çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyıp anlamaya çalışıyoruz. Rakibimiz Dinamo Kaya'yı, yaklaşık 4-5 yıldır birlikte oynuyor. Biz 4-5 haftadır birlikteyiz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım yaratmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Genemeye Mınca İtirafı Son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan ve gidişine kesin gözüyle bakılan Güney Koreli oyuncu Kim Min-jae için de açıklamalarda bulunan Jesus, Min-jae ile ilgilenen kulüp, oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesini ödeyecek. Bu durumda kulübün yapabileceği bir şey yok. Bizim için ağır bir darbe oldu. Sistemimizde önemli bir oyuncuydu. Onun sahip olduğu özellikleri inkar edemeyiz itirafında bulundu. Acılarını paylaşıyoruz. Ukrayna'daki durum ve Lücescu hakkında ise Zor Gecesus, Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım maçta sporun dışında olaylar yaşanmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Lücescu, yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Şampiyonlar liginde çok fazla tecrübesi var, aynı benim gibi dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'ye Kolonya'da büyük saygısızlık. Ama haber rutini devam ediyor yaklaşık 21 e, e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ormanda bakın nasıl hayatta kalmış Türkiye Çamlı köyü Tabiat Parkı'nda 8 gün önce kaybolan Şehmuz Ele İstanbul'un Çatalcada ilçesinde orman karında sağ olarak bulundu. 20 yaşındaki ele için araba kurtarma çalışmaları günlerde sürüyordu. Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanı. Ele kaybolduğu noktalar 3 km ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız söyle söylediğini açıklamıştı. Ele bulunduktan sonra ormanda nasıl hayatta kaldığını açıkladı işe detaylar. Haber. Haber. Güncel. Son dakika ormanda kaybolmuştu. Şengi ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu. Bakın nasıl hayatta kalmış. Son dakika, ormanda kaybolmuştu. Şehrus ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu. Bakın nasıl hayatta kalmış. Son dakika haberi, Köy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce kaybolan Şehrus ele, İstanbul'un Çatalca ilçesinde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 20 yaşındaki ele için arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyordu. Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanı, eleyi kaybolduğu noktadan kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini açıklamıştı. Ele bulunduktan sonra ormanda nasıl hayatta kaldığını açıkladı. İşte detaylar. Son dakika, Tekirdağ sınırları içinde kalan Çamlıköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele ile ilgili güzel haber geldi. Aramalar sonucunda Şehmus Ele, Bugün saat 13.00 sıralarında Çamlıköy Tabiat Parkı'na iki kilometre mesafedeki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Son dakika şehnus Ele'den ilk açıklama. Ulaşılması için iz bırakmış. Elinin ilk ikadesinde kaybolduğunu ve kendisine ulaşılması için cep telefonu ile diğer eşyalarını iz bırakmak için bıraktığını söylediği öğrenildi. Çatalca Karacakaya Jandarma Karakoluna getirilen ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sosyal medya hesabından duyurdu. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden elinin sağ olarak bulunduğunu açıkladı. Ermiş, açıklamasında, çok şükür. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününden bu yana eliyle birlikte Tekirdağ Saray ile Çatalca arasındaki Kastro koyuna piknik için gelen ve sonrasında gezinti için orman içerisine girerek orman içinde kayıp olan ve 7 gün boyunca valimiz Ali Yerlikaya'nın koordinesinde Afal, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince orman içinde havadan ve karadan karış karış aranan Şehmus Elle isimli şahıs ilçe jandarma ekiplerimiz tarafından biraz önce sağ salim bulundu. Ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliğinden Açıklama İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ Saray ilçesi Kastroçanlıköy Tabiat Parkı'na 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte kamp yapmaya giden Şehmiz Eren'in, İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda kaybolduğu yönünde ihbar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi. Kaybolan vatandaşımızı bulmak için jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve AFAD birimlerimizden 800'e yakın personelimizle karadan arama kurtarma ekipleri, havadan drone, uçak, denizden sahil güvenlik unsurları, termal kameralar ve arama köpekleri ile yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda bulunmuştur. Sağlık ekiplerimizce yapılan kontrollerde, ŞE, adlı vatandaşımızın genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiş ve ifadesi alınmak üzere Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiştir. Büyükten yiyerek hayatta kaldı. Ormanda kayboluşunun 8. gününde bulunan Şehmus Çatalya Çatarya ilçe jandarma komutanlığında işlemleri yapılıp, ifadesini başvuruldu. Eki'nin ifadesinde ailesinin yanından fotoğraf çekmek için ormanlık alana doğru gittiğini ve kaybolduğunu söyledi. Peki ifadesinde fotoğraf çekerken kaybolduğunu anladı. İlk 4 gün hiçbir şey yemedi. Daha sonra cep telefonunu, elbiselerimi beni arayanlara iz olsun diye bıraktım. Dördüncü günün sonunda bitkin düşünce ormanda duyduğum bıyıklenleri yedi. Bıyıklen yiyerek hayatta kaldığını dediği öğrenildi. Segrus eleyi almak için babası Vahit ele'nin de aralarında bulunduğu yakınları Çatalca ilçe jandarma komutanlığına geldi. Ele, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek. Babasına teslim edildi. Oğlunun bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Vahit Eke, Çatalca ilçe Jandarma Komutanlığı'nın her bir bilimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Şeyh Museke, kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Şeyh Museke, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Şu anda konuşamıyorum, daha sonra iyi olduğunda konuşurum dedi. Ne olmuştu? 12 Temmuz Salı günü Fatih Mahallesi Çanlıköy Kastroplajı'nda ailesiyle piknik yapan Şeyh Musele, ormanlık alana girdikten sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, 20 yaşındaki genci arama çalışması başlattı. Sahil güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen yaklaşık 100 kişiyle yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, Fatika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Cep telefonu, bıçak, şort ve terlikleri bulundu. Arama sırasında Şehmus e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve bir bıçak son görüldüğü noktadan yaklaşık bir kilometre ötede, kayıp genci ait kapıyı, boer ve terlikleri de korsan koyuna giden dere yatağında bulundu. Görgü tanı, su istedi, anlamsız sözler söyledi. Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanının ise eleği kaybolan noktadan 3 kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini beyan ettiği belirtildi. Kaybolduğu beyan edilen olası tüm bölgeler aranmasına rağmen gencin bulunamaması üzerine arama çalışmalarına ara verilerek, olay güvenlik güçlerine devredilmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'de ve Türkiye'de. Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 0 kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyormuş. Sinirler gerildiği Polonya'da büyük saygısızlık yapıldı. Tek tek parmak izleri. VF şampiyonlar ikinci ön eleme turu ilk maçında Dynamo Kyiv ile karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Polonya'da oynanacak olan maç öncesinde harimanda bir olay meydana geldi. Karşılaşma için Polonya'ya giden Fenerbahçe'de tüm ekip yaklaşık 45 dakika bekletildi. Sarı da ekibinin bekletilme sebebi ise ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık. Tüm takımın parmak izini aldılar. Son dakika haberleri Fenerbahçe ye... UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Polonya'da oynanacak olan maç öncesinde havalimanında bir olay meydana geldi. Karşılaşma için Polonya'ya giden Fenerbahçe'de tüm ekip yaklaşık 45 dakika bekletildi. Sarı Yacivert'le ekibin bekletilme sebebi ise ortaya çıktı. Son dakika haberleri, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda oynanacak olan Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı ve Polonya'ya hareket etti. UEFA'nın Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Polonya'da oynanacağını açıkladığı maç öncesinde şıkandal bir olay yaşandı. Polonya'nın şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden Sarıla Civertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından kente ulaştı. Yaklaşık 45 dakika bekletildiler. Kritik Dinamo Kiev maçı öncesi Polonya'ya giden Fenerbahçe, saygısız bir hareket ile karşı karşıya kaldı. Sarı lacivertli futbolcular ve teknik ekip, havalimanında yaklaşık 45 dakika bekletildi. Tek tek parmak izleri alındı. Fenerbahçe kafilesinin bekletilme sebebi ise ortaya çıktı. Havalimanında yer alan görevlilerin, tüm kulüp üyelerinden tek tek parmak izi aldığı ve herkesin pasaport bilgilerini sorguladığı öğrenildi. Fenerbahçe'den sitem. Sarıl Yacivertli futbolcular ve teknik ekip, karşılaştıkları bu tutun karşısında görevlilere sitem etti. Ayrıca sporculardan parmak izi alma prosedürünün Avrupa'da çok sık şekilde uygulanmadığı ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'yi havalimanında bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Sarıl Yacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Galatasaray'da benzerini yaşamıştı. Olimpiyakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray futbol takımı da benzer bir muamele ile Yunanistan'da karşılaşmıştı. Sarı Kırmızılı ekip, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine yaşanan sorunun çözülemediği belirtilmişti. Maç saati. Mievski stadında oynanacak ve TSI 21 başlayacak Dinamo Kiev Fenerbahçe müsabakasını, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nüberg yönetecek. Nüberg'in yardımcılıklarını mahmut Bey ile Andreas Södervist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Gadebaşk olacak. Karşılaşma, ve Sports 1'den naklen yayınlanacak. Yeni sezona Portekizli Teknik Direktör Zorge Cesus yönetiminde giren sarılıcı ekip, İlk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Cefsus yönetiminde 7. maç olacak. Cefsus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5 yeni kazanırken, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Müsabakanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadında oynanacak. 9 futbolcu Vefa kadrosunda yok. Bahçe kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi. Sarılıcı Vertliler'de transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli Stoper Kimmin Rey'nin yanı sıra yeni transfer Thiago Çukur kadroda bulunmuyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luis Gustavo, Mauricio Lenos, Dimitris Pelkas, Mameyer, Urbana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi. UEFA kadrosu Fenerbahçe'nin vefaya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor. Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attilas Zalgayi, İvyan Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Perkas, Josua Pink, Lincoln Hendrini, İrfan Can Kahveci, Rumah, Arda Güler, Miha Zarici, Miguel Drespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergin Berisha, Serdar Dursun, Rik Tosa Muhammed Gümüştayar. Muhtemel 11. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle. 6 ay bayındır Rik Tosa Serdar Aziz, Attila Zalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miglen Respor, Miha Zajcı, Diego Rossi, Lincoln Hemri'ne, Eynel Valencia, Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Jesus o transferden rah Allah haber bütlememiz devam ediyor Yaklaşık 21.04'e kadar Değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz Baş kiray ev sahiplerinin başında dert açtı Kimse bunu beklemiyordu Evdeki bu okullardan da oldular Değerli izleyenler Konut kiraları artmaya devam ederken fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri kiraları tahsil et, etmemeye başladı. Kira dağlarında son bir senede büyük bir artış var. Evlak sektörü temsilcileri geçen yıla göre 3-4 kat artan kira bedelleri nedeniyle daireyi istenen yüksek kiraların başlangıçta ödeyebildiğini ancak daha sonra tahsilatta sıkıntılar yaşandığını dile getiriyor. Raiç bedelin üzerinde yabancı kiraya verilen konutlarda ise durum farklı bir boyutta taşımış durumda. hiç kira artışları ev sahiplerinin başına dert açtı. Evdeki bulgurdan da oldular. Konut kiraları artmaya devam ederken fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri kiraları tahsil edememeye başladı. Kira davalarında son bir senede büyük bir artış var. Emlak sektörü temsilcileri geçen yıla göre 3-4 kat artan kira bedelleri nedeniyle daireye istenen yüksek kiraların başlangıçta ödenebildiğini ancak daha sonra tahsilatta sıkıntılar yaşandığını dile getiriyor. Rahiç bedelin üzerinde yabancıya kiraya verilen konutlarda ise durum farklı bir boyuta taşınmış durumda. Pandemiden sonra arz sıkıntısının etkisiyle kiralık ev bulmak zorlaşmıştı. Ali hazırdaki kiralanan konutlarda da kontrat yenileme döneminde ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya gelmişti. Birçok ev sahibi enflasyonun 12 aylık ortalamasına göre belirlenen oranların çok üzerinde artış yapmıştı. Yenilen noktada konut piyasasında kira krizi derinleşti son aylarda özellikle yabancıya kiralanan konutlarda kira tahsilatları yapılamaz duruma geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre ev sahipleri yargıya başvurmakta buldu ancak buradaki sıkıntı olayı başka bir boyuta taşıdı. Yabancı huyruklu kiracılar hakkında, kira ödemeyerek ülkelerine dönmeleri halinde, yabancı ülkede Türkiye'deki yargı süreci ardından bir de tenfiz denilen yasal sürecin işletilmesi gerekiyor. Bu ek süreç ise, Ülkeden ülkeye değişmekle en az birkaç yıl sürebiliyor. İki aydan sonra gecikmeler başlıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan emlak uzmanı Hakan Özelmacıklı, emlak piyasasında arz tarafındaki durgunluk devam ediyor. Son dönemde inşaat maliyetlerindeki artışlar yeni gayrimenkul inşaatında istenen seviyelere ulaştıramıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle evlenecek çiftler arttı, kiralık dairelerin bulunması bu sebepten dolayı daha da zorlaştı. Bu durum fiyatları daha da artırmaya devam ediyor. Kiralık dairelerde artan fiyatlar, kiraların ödenmeme riskini de beraberinde getiriyor. Geçen yıla göre 3-4 kat artan kira bedelleri nedeniyle daireye istenen yüksek kiralar başlangıçta kiracı tarafından ödenebiliyor ancak daha sonra tahsilatta sıkıntılar yaşanabiliyor dedi. Sadece kira değil depozitoda da sorun var. Kira artışlarının %25 oranında sabitlendiğini hatırlatan özel Özelmacıklı, Kiracılar ve mal sahipleri arasında depozito kaynaklı sorunlar yaşanmaya başladığını belirterek, bu durum piyasada dengesizliğe yol açtı. Daha fazla artış yapmak isteyen mal sahipleri de var. Bu artışı kabul etme niyetinde olan kiracılar da var. Bu belirsizlik kiracılarla ilgili farklı tahsil davalarını beraberinde getirdi. Son dönemde evden çıkan kiracılar ve mal sahipleri arasında depozitodan kaynaklı anlaşmazlıklar yaşanıyor ifadelerini kullandı. Konutta Bayram Sonrası Hareketlilik Türkiye'nin birçok bölgesinde emlak piyasasında hareketliliğin başladığını belirten Özel Macıklı, sözlerine şöyle devam etti, gerek memur tayinleri nedeniyle gerekse de yaz mevsiminin gelmesiyle şehir değişikliklerinin artmasıyla gayrimenkullerde hareketlilik hızlandı. Bayram sürecinde durgunlaşan emlak piyasası bayram sonrası hareketlilik kazandı diyebiliriz. Rahiç bedel ile kiralayan yabancı ödeme yapmıyor. Yüksek kira bedellerinde yabancıların olumsuz etkisi olduğunun altını çizen özelmacıklı, özellikle eşyalı hale getirilen ve kiraya verilen daireler, o bölgenin piyasa rayicindeki dengeleri değiştiriyor. Örneğin herhangi bir vatandaş 3 bin liraya aylık kirası olan bir dairede oturuyorsa, belki o ev eşyalı hale getirilip 10 bin liraya yabancıya daha kısa sürede verilebiliyor. İster istemez o bölgedeki piyasayı yer nedeniyle etkiliyor. Daireleri eşyalı hale getirip daha yüksek fiyata kiralık olarak vermeyi bekleyenler nedeniyle de bu sefer yabancılar daha sonra kiraladıkları dairelerin ücretini ödeyememeye başlıyor. Ev sahiplerinin kiracı seçimi konusunda çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Yüksek fiyata kiraya vereyim diye düşünmemeleri gerekiyor. Kiracının kira bedelini düzenli ödeyip ödemeyeceğini mal sahibinin düşünmesi gerekiyor şeklinde konuştu. Ev sahipleri için tahsilat uyarısı. Konunun hukuki boyutunu aydınlatan doktor Avukat Rumuhmet'in, son zamanlarda hem ev sahibinin hem de kiracıların problemlerinin arttığını belirterek, kira bedellerinde anlaşmazlıklar da yaşanabiliyor. Genelde ülk sahipleri raiçlerin daha yüksek olduğunu iddia ederek, daha yüksek kira bedeli talebinde bulunuyor. Kiracılar ise mevcut kiralarını ödemede zorlanıyorlar veya ödemede aksaklıklar yaşanabiliyor. Bir yabancının rayici 5 bin lira olan bir konut için 10 bin lira kira ödemeyi kabul etmesi halinde mal sahibi bu ücreti her ay gerçekten alıp alamayacağını kendisine sorması gerekiyor. Mülk sahiplerinin bu konuda dikkatli olmalılar diye konuştu. En az kira kadar hukuki maliyet. Metin, örneğin 5 bin lira bedeli olan bir konutun yabancılar tarafından 10 bin liraya kiralandığını varsayalım ve ikinci aydan sonra ödenmemeye başladığını düşünelim. Kira sözleşmesine göre hukuki işlemin başlatılması gerekiyor. Bu süreci Türkiye'de yapmak gerekiyor. Ancak yabancı Türkiye'de değilse, bu halde yabancı kiracının ülkesinde dava açarsanız en az kira kadar hukuki maliyete katlanmış olursunuz. Yabancının kendi ülkesine gidip hukuki bir işlem yapmanız olası maliyetler nedeniyle gerçekte pek mümkün de değil. Bu konuda kira sözleşmesinde Türk hukukunun ve ili belirterek Türk mahkemelerinin yetkili olduğunu kayıt etmeniz gerekiyor. Buna rağmen alacağınızı alamıyorsanız, sözleşmede Türk bir kefilin yer alması daha güvenli bir tercih olur. Ara buluculuk da farklı bir kullanım ile yabancılarla güvenli kiracılık ilişkisi kurmak için uygulanabilecek güvenli yöntemler arasında yer alıyor. Kira sözleşmesine ek olarak bir arabuluculuk sözleşmesi yapılabilirse, buradan ek bir güvence sağlanabilir dedi. Mal sahiplerinin rayicinin üzerinde bir bedelle konutlarını konuklarını kiraya vermemelerinin gerektiğini belirten metin. Bu aşamada kefalet aranabilir ve kira sözleşmesi tarihinden sonra alınmış olmakla tahliye taahhüdü alınabilir. Kira sözleşmelerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Yeni kanun sistemimize göre sözleşme hazırlanması önem arz ediyor. Örneğin, şekli şartlara uymayan geçersiz bir kefalet alınması, kefaletin yok oluşu anlamına gelebilir. Kira sözleşmeleri yapılmadan hukuki destek alınması ev sahiplerinin yararına olacaktır ifadelerini kullandı. Kira sözleşmesinin yanına arabulucu bulucu raporu şart. Öte yandan Metin, Singapur Sözleşmesi kapsamında aylık herhangi bir bedelde kiralanan ticari emlakların ücretinin ödeneceği arabuluculuk sözleşmesinde belirtilmesi durumunda, arabuluculuk buluculuk anlaşmasının yabancının ülkesinde de Singapur Sözleşmesi gereğince infaz edilebilir bir hale gelebileceğini söyledi. Metin, Singapur Anlaşması kapsamında kira sözleşmelerine ilk olarak yapılacak arabuluculuk anlaşmasıyla güçlü bir güvence sağlanabileceğinin altını çizdi. Metin, özellikle ülkemizde yaşayan yabancı insanların önemli bir kısmının Singapur Sözleşmesi kapsamında olan İran, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, İran, Çin gibi ülkelerden olduğu dikkate alındığında dükkan, ofis, fabrika, depo gibi ticari nitelikli kiralamalarda, Singapur Sözleşmesi mahkemelerde uzun süre yargıyla meşgul olma durumuna engel olacaktır. Kira Sözleşmesi imzası anında sözleşmesine ek olarak Adalet Bakanlığı lisanslı Türk bir ara huzurunda oluşturulacak bir ara anlaşması tahsilat riskini azaltacaktır. Ara anlaşmasının anlaşması aylık ödeme mutabakatının belgelendiği etkili bir hukuki yöntem olarak dikkate alınmalı ve tercih edilmelidir dedi. En çok aranan haberler. Vızk piyasalarında oluşan tüm verilere haber ülkelerimiz devam ediyor yaklaşık 21.04'e kadar bu ekranlardayız. Kalatasaray sağda Dökçalanı ve maç başarı değerli izleyenler. Ee, Kalatasaray ee, Şu anda hazırlık Maçı yapılıyor ve maç şu anda 0-0 beraberlikle gidiyor ve maçta 90, e, 84. dakika oynanıyor. <Gülüyor> Gelişme aralığı mıydı döneceğiz değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Vadi gölü görmez aracını durdurdu. 40 kale varisi Brünt. Tek bir kolu makam aracıyla seyir haline giderken bir araçının yandığını fark etti. Arabasını hemen durduran vali tek bir kolu araçtaki yangın söndürme tüpünü alarak yangına müdahalede bulundu. Vali görür görmez aracını durdurup müdahale etti. Kırıkkale valisi Bülent Teknikoğlu makam aracıyla seyir halinde giderdi bir aracın yandığını fark etti. Arabasını hemen durduran vali Teknikoğlu araçtaki yangın söndürme tüpünü alarak yangına müdahalede bulundu. Kırıkkale valisi Bülent Teknikoğlu şehit ailelerini ziyaret ederken bulvar üzerinde bir minibüste çıkan yangını fark edince makam aracından inerek sürücünün imdadına yetişti. Minibüste çıkan yangın valinin makam aracındaki tüple söndürüldü. Validen yangına müdahale. Yangın, Kırıkkale'de Alparslan-Türkeş bulvarı üzerindeki nokta kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.C.'nin kullandığı bir minibüs, seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başladı. Sürücü, trafiğin yoğun olduğu noktada araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi. Vali Bülent Teknikoğlu da o sırada 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın ailesine ziyarete giderken bulvar üzerindeki aracın yandığını fark etti. Vali Teknikoğlu, Koruması ile birlikte makam aracındaki yangın söndürme tüpünü de alarak minibüste çıkan alevlere müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi. Yaralanan olmadı. Araçta bulunan sürücü ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan tekniği olup daha sonra ziyaretlerini yapmak için olayın yaşandığı yerden ayrıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında minibüste maddi hasar oluştu. İllea! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.04'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kaltasay'dan kap geldi. Gözleşen tamadı değerli izleyenler işte o anlar. Son dakikalarına göre gençler hazırlıklarına hız kesmeye devam eden Kaltasay'da Takıma katılan isimlerin yanı sıra takıma ayrıca isimler netleşmeye başladı. İlk olarak koca oyuncu Membanet Yakneyi Fatih Karaköy Ülke'ye gönderen Sar Kırmızı ekiple bu kez bir diğer koca Mustafa Muhammed vedayet. Nasıl oyuncu kulüpten ayrıldı ayrıldıkta ayrılırken göz yaşları tamadı işte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika Galatasaray haberi. Mustafa Muhammed'den Galatasaray'a duygusal veda, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar. Son dakika Galatasaray haberi, Mustafa Muhammed'den Galatasaray'a duygusal veda, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar. Son dakika Galatasaray haberleri. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da takıma katılan isimlerin yanı sıra, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İlk olarak Bolucu oyuncu Umayettin Fatih Karahümdük'e gönderen Sarı Kırmızılı ekipte bu kez bir diğer golcu Mustafa Muhabide veda etti. Hızlı oyuncu kulüpten ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar. Mustafa Muhabide. Yeni sezonda yeni hocası Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray hazırlıklarını hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken Sarı-Kırmızılı ekipte en çok merak edilen konulardan biri de takımdan ayrılacak isimler. Galatasaray'dan Bayedi Agne'nin takımdan ayrılık, kara günlükte bir yıllık sözleşme imzalamasının ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Mustafa Muhammed gidiyor. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında bol servisini aldığı Mustafa Muhammed, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılıyor. İmza için Paris'e uçacak. Trot Mercato'nun haberine göre, Mısırlı futbolcu, Bugün kafileden ayrılarak Nantes'e imza atmak için Paris'e geçecek. Sağlık kontrolünden geçecek. Ligue 1 ekibiyle anlaşmaya varan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Satın alma opsiyonlu kiralık. Fransız takım, Mısırlı golcuyu 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı. PSG maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Nantes kulübünün Muhammed'i PSV ile oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi. Ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Sarı Kırmızılı ekibin Nantes'e kiraladığı Mısırlı futbolcu kamptan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim diyen Muhammed, Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Bu sene en iyi dileklerim Galatasaray'da. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim dedi. Şu an ağlamaklıyım. Takımdan ayrıldığı esnada oldukça duygulu olduğu gözlenen golcü oyuncu, evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansını ortaya koymak istiyorum ifadelerini kullandı. Kap geldi. Sarı Kırmızılılar, Mustafa Muhammed'in Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını kapat bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle. Profesyonel futbolcumuz Mustafa Muhammed Ahmet Abdallah'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda F.C. Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Galatasaray performansı Galatasaray'da 57 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed, 17 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 4. dakikada sakatlık şoku. Oyundan alındı ve Nakayme menajer oyununa geldi.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 Valla haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 21.04'e kadar bu ekranlardayız. <gülüyor> Aman bir kez şovs duş yerine çağrıldı değerli izleyenler. İzleyenler Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Jelsz, Türkiye'nin Başkonsolosunun Başkonsolosluğu'nun Başkonsolosluğu resmi aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Szygut. Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu'nun resmi aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18-19 Temmuz 2022 gecesi Başkonsolosluğu resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Sıcılık Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Görüşmede, Sıcılıklıza, Son aylarda Almanya'da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğu'na yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana ve devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 21.04'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dekolitesiyle hayran bıraktığı kasına kadar değerli izleyenler. Kısmet solu yarışması, yarışmasının gelin atayı olarak tanınan Cansel Çördük. Son haliyle sık sık adına süs Yarışmadaki hallerini unutturan pozlara imza atan Cansel Çördük son paylaşımında kasına kadar uzanan dekoltesiyle kendisine hayran bıraktı kısmetse olur ve ünlenen cansel çördlük dekoltesiiyle hayran bıraktı kasına kadar kısmetse olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle sık sık adından söz ettiriyor yarışmadaki hallerini unutturan pozlara imza atan cansel Çördük son paylaşımında ana kadar uzanan dekoltesiyle kendini hayran bıraktı bir dönemi damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük son haliyle gündeme geliyor. Erotik bir klipte diğer alan ve değişimiyle adından söz ettiren yarışmacı iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Son dönemde hem şarkıcılık hem modellik yapan ve yurt dışında yaşayan Çördük'ün son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kısmetse Olur Cansel Tatil'den paylaşımlar yaptı. Çördükse Serp'e uzanın bikini altını ve kalçalı sergilemeyi ihmal etmedi. Amerika bayrağı altından paylaşım yapan Cansel, gönderisine İngilizce olarak, seni çok özlediğim notunu düştü. Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler. Didem Soldan, Şükran Ovalı, Pınar Dilşeker, İrem Derici, Seda Güven, Hande Sarıoğlu, Yıldız Asyalı, Danla Bilici, Şarkıcı Zara, Sima Şerafettin Ola. Lakasa de Papelin Tokyo Ursula Jorber. İlan Altın bile bunlar değil şeker. İlansa. İlansa. Ayça çalı Altınkaya Kaya. Ayça varlılar. Bu bilayaka. Nara. Songül Karlı. Nil kimin Bahar Candan Ursula Jorber o. Lakasa de Papel Tokyo. İlan sönmez. Akasya Durag dilek. Kısmetsi oyuncel. Kim Karadaş ya? Kuşum aydın. Grup hepsi cemre Kemer. evli Bolat. Onur büyük yatçı. Nakilimeli. İşte benim stilim Ayşe'nin balcı. Ve tek dinçöz. Andi atayızın. İlk yorumunuz sen ya. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.04'e kadar değer dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Güne videosunda bugün Dede Mesleği dedikten sonra ne uğradığını şaşırdı, kaçacak yer aradı değerli izleyenler. Erzurum'da bir vatandaş Dede Mesleği gerek arı dolu peteği önlem almalar eline aldı. Kızgın arıların saldırısına vuruyan Erzurum vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri güldürdü. Arıcılık Dede Mesleği dedi arıların saldırısına uğradı Erzurum'da bir vatandaş dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı kızgın arıların saldırısına uğrayan Erzurumlu vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri güldürdü Erzurum'da bir vatandaş hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan bal peteğini eline aldı bu işte de mesleği diyerek peteği elinde tutan vatandaş bir an kızgın arıların saldırısına uğradı Beni yorlar diyerek olduğu yerden gızla kaçan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri ise güldürdü. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ne? Ana haber bültenimiz devam ediyor. Sosyal medyada çok konuşulmuştu. Dur, durmuyor. Bir kez daha şok etti değerli izleyenler. Yalova'nın Altınova ilçesinde daha önce ilk kez gündeme gelen ATM'lere yönelik saldırı olayı de tekrar yaşandı. Akdeniz yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, evdeki çekişle 8 saat ATM'ye saldırdı ve kullanılamaz hale getirdi. Bu saldırı şahsın aynı bölgedeki 3. saldırısı olurken, bir önceki saldırısında rehabilitasyon merkezine bırakılan... Son olayı da merkezden çıktıktan sonra gerçekleştirdi Zanı gözaltına alındı. Bir önceki saldırısına ait görüntüler ise Sosyal medyada çok konuşulmuştu İkincisi sosyal medyada çok konuşulmuştu Durmuyor Para çekmek isteyenler bir kez daha şoke oldu Yalova'nın Altınova ilçesinde Daha önce iki kez gündeme gelen Atınere yönelik saldırı olayı tekrar yaşandı Aklı dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, elindeki çekiçle 8 adet atmiye saldırdı ve kullanılamaz hale getirdi. Bu saldırı, şahsın aynı bölgedeki 3. saldırısı olurken bir önceki saldırısında rehabilitasyon merkezine bırakılan şahıs son olayı da merkezden çıktıktan sonra gerçekleştirdi. Zan gözaltına alındı. Bir önceki saldırısına ait görüntüler ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yalova'daki atmlere yönelik 2 kez gerçekleşen saldırıya bir iletişim daha eklendi. Alınan bilgiye göre, Neşe, Altınova ilçesi Yalova-İzmit Karayolu minibüs durağı yakınında bulunan Alpinel'e çekiçle saldırdı. Tek tek Alpinel'in yanlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı. Alpinel'e 3 saldırısı. Şüphelinin Neşe'nin daha önce iki kez daha Alpinel'e çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen Neşe. Yine aynı bölgedeki 8 atlıyı kullanılmaz hale getirmişti. Cezayi ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli ikinci saldırı sonrasında ilçedeki rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezden çıkan Neşe'nin hedefinde yine altınlar vardı. Şahıs atlilere üçüncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu. İlliyata, para çekmek isteyenler öldü. Bu ikli Altınları tek tek dolaşır. Yeni transfer göz doldurdu. Aslan'dan sessiz prova değerli izleyenler. Soluk ABN'e göre Süper Lig'de yeni sezon başlamasına kısa bir süre kadar çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılar Avusturya kampı kapsamında düzenlenen 4. hazırlık maçında Çek ekibi Parbudurca ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında sakatlık şoku yaşayan Sarı Kırmızılar rakibiyle golsüz berabere kaldı. Şerit aylar. Galatasaray, pardon, maçında dostluk kazandı. Sarı kırmızılılar rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Son dakika spor haberi. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Avusturya kampı kapsamında düzenlenen 4. hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında sakatlık çogun yaşayan sarı kırmızılılar rakibiyle golsüz berabere kaldı. İşte detaylar. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Badal-Tersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Çekia ekibi Pardubice ile karşı karşıya geldi. Önceki üç hazırlık mücadelesinde iki mağlubiyet, bir galibiyet alan Sarı Kırmızılılar, son oynadığı hazırlık maçında da rakibiyle golsüz berabere kaldı. Gün başında sakatlık. Sarı Kırmızılık takımda mücadelenin henüz dördüncü dakikasında şok bir sakatlık yaşandı. Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram, girdiği hava topu mücadelesi sonrası acı içinde yerde kaldı. Yapılan ilk müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan 19 yaşındaki genç oyuncu oyundan alınarak yerini Metin Baltacı'ya bıraktı. Sırada Saler Budan'a. Okan Grup'un öğrencileri sezon öncesi hazırlık mücadeleleri kapsamında 5. mücadelesinde İtalyan ekibi Saler Nitana ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Temmuz tarihinde Avusturya'da bulunan Tivoli Neustad'ininde oynanacak. Yeni transfer göz doldurdu. Sarı-Kırmızılıların yeni transferlerinden Kazımcan Karataş mücadeleye ilk 11'de başlarken, performansıyla göz doldurdu. Mücadele'nin 43. dakikasında yaptığı orta sonrası Oğulcan Çağlayan Dilek takılsa da taraftarlardan ve kenardan büyük destek aldı. Galatasaray Parduluca maçı ilk 11'de. Galatasaray, Okan, Omer, Nelson, Emil, Kazıncan, Berkan, Cicaldavuk, Morutan, Barış, Emre, Kılıç, Oğulcan, Pardubice, Markoviç, Rosa, Cenk, Tornu, Helisic, Janosek, Mares, Soli, Davatim, Rukac, Cenk. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bir sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Hemen yer alan reklamlar diğer bize destek verebilirsiniz. <gülüyor> Akşamlar deriz. Hoşçakalın.